Aşkım, gardiyandan mucizeleri aldım. Zaferimiz neredeyse tamamlandı. Koruyucu olarak görevinde başarısız oldu. Geriye sadece urbacı ile kara kaldı. Ben Monark, artık daha güçlüyüm ve sizlere amansızca saldıracağım. Artık hata yapmamalıyım. İllüzyon. inkar etmeyi kes bıraktığı bütün kayıtları gördüm. Mucizelerden sonra onu ikna etmek kolay olmayacak. Yeni bir dünya yaratmana izin vermeyeceğim. Geçen seneden beri çok şey değişti. ne biniyor musun? Evet, ım, çok değil. Adrian, Adrian! Benim için bir arkadaştan fazlası olduğunu söylemek istedim. Tamam. Benim sahibim senin ikine aşık oldu. Bu çok harika. Hiçbirimiz Monark nesili olmayacağız. Tek başıma nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Yalnız değilsin, beni okum et Monarch asla kazanamayacak. Tarihi yeniden yazmanın zamanı geldi. Mucizeleri takas edelim mi? Tiki! Penekler! Siyah penekli bu kırmızı kostümle harika göründüğünü biliyorsun.